Avacımızın gaz pedalı soketine bypass yaparak montajımızı gerçekleştiriyoruz. Telefonumuzdan Google ya da Apple Store'dan Pedal Box uygulamasını yüklüyoruz. Uygulamamıza isim, soy isim, e-mail ve oluşturacağımız şifre ile kayıt oluyoruz. E-mail adresimizden üyeliğimizi aktif ettikten sonra Tekrar Pedalbox uygulamasına girerek sisteme giriş yapıyoruz. Pedalbox'ın üzerinde bulunan artı tuşuna 5 saniye basılı tutarak Bluetooth'u aktif hale getiriyoruz. Uygulamadaki Bluetooth ayarlarından cihazımızı eşleştiriyoruz ve kullanıma hazır. Aracımızı istersek ekonomi modunda istersek sport modunda ya da sport plus modunda kullanabiliyoruz. Artı ve eksi modu ile de ekstra aracımızın performansını ayarlayabiliyoruz. Pedal ile yolunuz açık, sürüşünüz keyifli olsun.